Web Teknolan hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık teknoloji ürünleri her yerde satılıyor. Elbette otobüs terminallerinde de satılanlar var. Hangi yolculukta, hangi birimiz almadık ki o 5 liralık kulaklıkları, 10 liralık şarj kablolarını. Bakalım bugünlerde bu ürünler ne durumda? Gelin burada satılan bütün teknoloji ürünlerini alalım bir inceleyelim. Tek inovatif bu geldi şu an bana. Bu ne kadar abi? Bu küçük kulaklık kulaklık alabileceğim bir yer yok mu ya? Aha burada var gözümün önüne. Tövbe estağfurullah ya gözümün önündeymiş. Bunun fiyatı ne kadar abi? 40 lira. 40 lira. 40 lira. Abi ben bunların üçünü de aldım. Bir de bunu aldım. Ne kadar etti? Lira. Eyvallah. Kolay gelsin ol. Gidelim bakalım. Başka satılan bir şeyler var mı buralarda? Bu yastıklar daha güzelmiş ya. Yani. Aha dur. Şunun fiyatı ne kadar abi? 75 lira. 75. Bu da normal kalır. Bu ikisi ne kadar abi? 75 170. Ben sana şöyle vereyim. Teşekkürler sağ olsun. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. İyice... İçeride mi? Kulaklık alacağım diye girdim. Bir tane bluetooth hoparlörümüz olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Başka bir şey kalmadı. Bir dolaşalım bakalım. Varsa farklı bir şey alırız artık. Bütün paramız bitti arkadaşlar. Hatta iki tane kek alalım dedik. ile kendime. O da yokmuş. Paramız yine yetmedi. Yarısını ben yiyeceğim. Mami yiyecek. Hadi gel. Ofisimize Geldik arkadaşlar. şeyden bir boşaltalım. İlk aldığım şey Otogar'a girdiğimde yastıktı. Önce buna bir test edelim. Biraz kalsın bakalım durduğunda canımızı acıtıyor mu. Şimdi Otogar'da bizim ihtiyacımız ne olur arkadaşlar? Şarjımız bitmiştir. Bir şarj artı alırız. iki tane aldım. Birisi işte Micro USB, birisi Type-C'miş. Şöyle bir özellik, bir şey farkı var mı? Ona bakacağım önce. 39 grammış, çalışma sıcaklığı 35 dereceymiş. Bunlar standart zaten. Bakalım gerçekten öyle mi? Göreceğiz şimdi. Burada birbirinden farklı bir şey yok, renkleri farklı. Bunlar zaten birebir aynı. 100 santimmiş. Bakalım doğru mu? Bir şey söyleyeyim, bir tık bir farkı var bir tanesinin. Niye mı var ya? Bak şurası birebir arkadaşlar. Birebir tutuyorum gördüğünüz gibi. Buraya geldiğimde birebir bitmiyor. Şimdi mikro USB'nin arkadaşlar nasıl şarj ettiğini görmek için bir telefon aradım ofiste. Ama artık bayağı bir eski tip kaldığı için çok öyle telefonumuz kalmamış. Biz de zamanında bir asker telefonu almıştık. Hala Cemre durur. Hatta bakın jelatinini şu an sizin için açıyorum. Şöyle bir takalım. Evet. Tak diye bir anda şarj olmaya başlaması peki. 2.7 Watt. DC 5 Watt diyor. Lan bunun hızı zaten 5 Watt'miş. Yarı yarıya düşmesi bence makul. Telefondan da tabii ki bundan yakası olabilir diyorum. Şimdi vaadini gerçekleştirmiş olabilir mi? Bunu göreceğiz. Yani bir... Eğer isterseniz, ben sadece bu telefonu incelediğim bir video yapmak istiyorum ya. 3.5 oldu. Güzel. Ben bu arada makul buluyorum. Yani yolda giderken sonuçta arkadaşlar bir şarj probleminiz olursa ihtiyacı karşılar mı? Bence karşılar. İhtiyiz. Bu da veda. Şimdi bir Type-C'ye gelelim. Bunun için de kendi telefonumu feda edeceğim sizin için. Type-C'de herhangi bir fark var mı? Omat. Bundan bir tık daha hızlısını bekliyoruz. işte bunun Türkçesi bu. Şöyle taktık. Buradan da şöyle kendi telefonumu şarja takıyorum. Hızlı şarj yok. Beklemiyorduk zaten. Problem değil. 9.8 ile şarj ediyor. Şimdi şunu bir görelim. Bir e sıfırlayacağım bunu. 0.7 ile şarj Niye 0.7 ya? Yani teknik olarak telefonu kullandıkça şarjı gitmeye devam eder yani 0.7 ile şarj olursa. Bir tak çıkarda başına bu gelmiş olamaz herhalde ya. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Bizim zaten hali hazırlığı sahip olduğumuz bir kablomuz var. Şimdi kaç watt şarj olduğunu burada göreceğiz. Bak bunda bir sıkıntı olabilir. Şimdi aletinin hakkını yemeyeyim. Evet 10'du. Şu an 9.1 ile. Şarj oluyor. 2.6'ya düşüyor. 14'e çıkıyor. Yani aşırı düzensiz bu arada. Belki şunla da alakası oldu. Şimdi adet hep bozuk dedik çünkü. Bir de şunu çıkarayım, böyle takayım. Son kez bir şans veriyorum sana. Evet, şu an 9.1 sabit. Birazcık bekleyeceğim. Acaba bir şey olur mu diye. Evet, 2.6'ya düştü. Anlık 9.1 oldu. Yani muhtemelen bu adaptör düzensiz veriyor arkadaşlar. Bunun kontrolü yapılmamış olabilir. Ee, yani uzun vadeli bataryanıza zarar verir mi? %100 zarar verir. O yüzden... Bu tarz bir şeyi en azından çok mecbur kalmadıkça kullanmamanızı tavsiye ederim. Elimizde 3 tane, niye aldığımı bilmediğim kulaklığımız var. Şimdi dönüştürücümüzü aldık arkadaşlar çünkü eski tip üç 3.5 mm jack giriş olacak. Şimdi parmağım şuradan süreceğim. Bu toz halis mi ya? Açık. Ben Şimdi Ben bunu bu arada kullanmaya devam ediyorum çünkü bir deneyim olsun arkadaşlar en son. Bunun deneyimini de aktaracağım size. Koptu lan bir şey içinde. Bak bu hiç esnek değil. Bu ne? <gülüyor> bu ne oldu? Ağlamış. lan şey... Yani kulaklık... ...kırıldı arkadaşlar. Aha. Güzel, tamam. Sağlamız. Ama bu niye böyle oluyor? Bununla ilgili hala fikrim yok. Power way. Şimdi hangisi hangisi... Yani yolda mesela yanımda oturuyor olsan kanka şöyle yatıyorum yanımda. Mesela karizma gelir mi? Yok. Gelmez mi? Burada ses yok. Burada da sesini anlamıyorum, o kadar gürültülü bir bas geliyor ki çünkü bu esnek olan da dediğim gibi sıkıntı varmış. Muhtemelen bunun içinde bir şey koptu arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> gördüğünüz gibi evet. Bunun içinde kablosu yok çünkü bak. Olsa bunu böyle yapmama imkan yok. İbret olsun diye şöyle koyuyorum. Burayı da örgülü falan yap. Bak burası çok sağlam bu arada. Yani şuraya kadar yapıp, burası neden böyle plastik? Uzun yolda işinize yarar mı? Böyle sağa sola dönerken, şuradan mesela şöyle geldim, sıkıştırdım. Kulağımdan düşmesin diye diyelim ki. Bu esner yani, bunun başına bir şey gelir kesin. Bu arkadaşlı olan işimiz biraz kötü geçti. Bir de garanti belgesi varmış. <gülüyor> Göndersen ben bunu garantiye böyle ver. Eğer isterseniz garantiye göndereceğim. Geçelim bir diğer kulaklığımıza. Şu hoparlörü bu arada çok merak ediyorum çünkü abi bunu dışarıdan saklamıştı, kutuların içi boştu. Yine üstü bayağı tozlu bir şekilde içeriden bulduk ama çok merak ediyorum. Onu sona bırakacağım. Gelelim sıradaki kulaklığımıza. Ben bu tip kulaklıkları seviyorum. Ergonomik dizayn <gülüyor> comfortable büyürmüş. Bakalım comfortable mu gerçekten. Bence bu uzun yol için birebir ya. Her şey var. Sakin, sade bir kulaklık. Ben bu arada bazen ofiste gerçekten tam olarak buna benzer kulaklıklar kullanıyorum. Şöyle bir çıkaralım. Evet. Her zaman hepimizin bildiği en az bir kere kullandığı bir girişi var. Şöyle takayım kulaklığa. Ha, bununki daha sert bir yapıda. Şimdi bu sayede kullanmadan kopartmak istemiyorum. Tam deneyimi. Ulan... Elektrik çarptı. Ben bunu kullanmayacağım. Kusura bakmayın ya da kullanayım ya. Buraya kadar getirdik mi kullanalım. Yani yine tabii ki çok büyük kalite beklemeyin ama ben ona yol geçirirdim mesela. Yani çok da sorun etmezdim. 40 liraya aldım arkadaşlar. Eskiden tabii ki şu gördüğünüz kulaklıklar 5 liraydı. Bunlar da en fazla 7,5-8 lira oluyordu. Ama eskiler biraz tabii ki. Bildiğiniz gibi eskide kaldı. Son kulaklığımız bu kulak içi. Ben de hiç kullanamam kulak içi kulaklık ya. Yani. Kulaklığın kendisinden daha büyük bir mandal olabilir mi ya? Yani. Şöyle hemen sağlamlık. Ince. Sıkıntı yok. Aa bak bak bak bak, bunu yapmaktan çok zevk alırdım. Şimdi bu kadar ya, kalanını siz böyle yırtarak açıyorsunuz. Önce bir takacağım, ondan sonra kulağıma takacağım, sonra ölüyorum. Şimdi arkadaşlar ben Mamı'yı arayacağım çünkü burada mikrofon işareti var. Belli ki bu konuda iddialı bir kulaklık. Uzaktan bir konuşayım bakalım sesin nasıl gelecek. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor şu anda, duyuyorum ben seni. Seni hep duyuyorum bu arada. Kulaklığıma gayet net geliyor sesin. Benim sesim de eğer sana net geliyorsa, kulak içi kulaklık kullanmayı tercih eden birisi varsa onun için en azından bir yolculuk için gayet uygun olur diye düşünüyorum. Ve aşağı geliyorum. Tamamdır. Evet, sesimiz gayet temiz gelmiş arkadaşlar. Yani bu da kulak içi kulaklığı. tercih ediyorsanız. Kullanabileceğiniz bir kulaklık sadece tabii ki malzeme kalitesi olarak. ya yani bir şey söylemeyeyim boşu boşuna. Geldik son ürünümüze. Üstü birazcık tozlu yine. Şöyle koyun. Çok da güzel olmayan bir kaplaması var. Kutuyu kutuya sarmışlar. Şimdi neymiş özelliği? Farklı farklı renkleri varmış. Bu e, yeşil renkmiş arkadaşlar haberiniz olsun. Artı özelliği var mı? 2 ile 4 saat arasında çalarmış. 1200 miliampermiş. 2 ile 4 saat arasında da şarj olurmuş. Yani 4 saat kullan 4 saat şarj et şeklinde devam ediyor. Bluetooth ve USB ile bağlanabiliyormuş. Bakalım Bluetooth da bize nasıl bağlanacak? Aa, bir dakika dur deneyimi kaçırmayalım şimdi. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Biz böyle hoparlörleri az kullanmadık arkadaşlar. Bunun adı ne ya? Ben bunu nasıl bulacağım? Portable yazıyor sadece. GD LED diyeceğim bu değildir. AD mode bu buna tıklayayım. Şöyle bir geri geleyim. A few moments later. Evet arkadaşlar yaklaşık 22-23 dakika uğraştık ve sonunda hoparlörümüzü bağlamayı başardık. Şimdi bakalım bunun sesi nasıl gelecek. Başaralım. Hani şey vardır ya arkadaşlar, böyle bir plastik kokusu vardır hani. Ee, o, o kanserojen kokusunu alırsınız hani kokladığınızda. Ona yakın bir kokusu var. Bir de malzeme bir tık emanet duruyor açıkçası. Şöyle biraz hani tam bastırsam kırılacakmış gibi de korkuyorum aslında. Şöyle full ses yapalım bir. Ses seviyesi için bence okey. Yani bu fiyatı bu yükseklikteki bir ses seviyesi okey. Ama ses kalitesi olarak açıkçası bir tık yetersiz buldum diyebilirim. En azından 180 lira için. Böyle çok çok az da fiyat üstlerine Xiaomi'nin bile küçük ses bombaları var. Onlar bile çok çok daha iyi bundan. Ama tabii ki bunun sonuçta otogarda buluyorsunuz. Bunun ben bir altını gerçekten görmek istiyorum. Ben bunu bir açmak istiyorum dikişinden. Hemen de elimde kaldı vallahi. Bir de şöyle tekrar açayım mı ya? Tam şunun içinde hoparlörünü görebiliyorum arkadaşlar. Burada da var ama bu yana kaymış. Yana düşmüş yani buradaki hoparlör. O... Normalde bunun tam karşımda olması lazım ama... ...diğer yöne doğru bakıyor. Ha bunu tabii ne önemi, orası ayrı da. Hatta şunu da bir açayım bakayım. Bunu kullanırdık lan bunu da. Direkt karşıdan bana bakıyor. Bence okey burada ses yine de veriyor. Tam bunu otogarda alıp ne yapacaksın? Orası ayrı bir dünya. Bununla yapan bir şey varsa anlaştıkça söylesin ben de öğrenmiş olayım diyorum. Otogarlarda, otobüs terminallerinde satılan teknoloji ürünlerinin az çok kalitesi, durumu, boyutu, fiyatları bu kadardı arkadaşlar. Bunun dışında sizin otogarlarda böyle karşılaştığınız acayip ürünler varsa bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Aa evet, bir de yastığımız var tabii ki. Uzun süredir boynumda herhangi bir terlem olmadı bu arada ama sıcak tuttu bu arada, onu söyleyeyim muhtemelen. İçi elyaf dolu olduğu için. Ama ya şu tam boyun tarafını sarmadı ya. Yolda uyuyorsanız alın. Ben uyumadığım için böyle şeyleri tercih etmiyorum. Bunu ofiste belki kullanırız diyorum. Bunun dışında başka nerelerde satılan ürünlerden alalım. Buna da lütfen yorumlarda belirtin. Fikirlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunların dışında kanalımıza abone olup Videomuzu beğenirseniz de çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.